Merhaba arkadaşlar. Benim adım Bülemnaz. E şimdi size annemden habersiz nasıl makyaj yapıyorum onu göstereceğim. Kıpik, süri kremi süreceğim. E... Bu bana yetmedi. Benim daha hardcore bir şey yapmam lazım. O zaman balı çekmem lazım falan hesabı. Bir video yapmayacağım tabii ki de. Şu an ee, size e, mani tamamen bitirdiğim için e, mutlu bir haber veriyorum. 7 video bitti mani tamamen bitti. Ve e, onun dışında depresyon belirtilerinden bahsedeceğim. Ama ondan önce hani bu e, <gülüyor> ben bipolarım ya ben bipolarım biliyor musun? ben gerçekten bipolarım falan diyen tipler var ya onlara bir şey söyleyeceğim. Bipolar bozukluk. Testi şöyle yapılıyor. Sizin bildiğiniz gibi Google.com'da bipolar bozukluk testine bakıp yapmıyorsunuz. E, bipolar bozukluk testi şöyle yapılıyor. Roşa testi diye bir şey var. Hani böyle filmlerde sapıklara yapılır ya o test. İşte e, büyük bir karton gösterir. Üzerinde simetrik bir mürekkep vardır. İşte o da söyler. Işte şunu görüyorum, bunu görüyorum, bunu görüyorum, şunu görüyorum falan. Bunun gibi 22 ila 25 arasında... Roşa testi kartonu gösterilir. kartonda mürekkep gösterilir, mürekkep simetriktir. Onun dışında da belki bilmiyorsunuzdur ama 500 550 soru arasında soru sorarlar, size test yaparlar. Bu testi bitirdikten sonra sizi tekrar muayenehaneye çağırırlar Ve sizin artık teşhisiniz bir hastalığınız varsa teşhisiniz konulur beni de Bağdat Caddesi'nde bir muayenhaneye çağırmışlardı. Annem götürmüştü. Bizi bizi bize birisi tavsiye etmişti. Meral Hanım diye birine gitmiştik. içeri girdim. roşa testi yapıldı. Tabii 450 milyon para veriyorsunuz. 450 lira. 2007 yılından bahsediyorum yani. Bugünün 1000 lirası falan. bunun içinde işte asallamasyon, atmasyon şeyler söyleyemiyorsunuz. işte orangutan görüyorum, işte eşek görüyorum, at görüyorum falan diyemiyorsunuz. Düzgün şeyler söylemek zorundasınız. Ayrıyeten de 550 soruluk bir test yaptılar bana. Yarım 40 dakika falan sürdü. Çok eski olduğu için hatırlamıyorum. Olabilir 40-45 dakika da olmuş olabilir sürdü ve evet, kesinlikle evet. Bilmiyorum, hayır, kesinlikle hayır diye 5 şıklı bir soru-cevap şeklindeydi. Yani internetten 12 tane test çözmeyle bipolar olunmuyor zaten. Övünülecek bir şey olmadığını söylemiştim. Depresyon belirtilerine gelirsek bir tanesi kötümserlik. Şu en basit kötümserlik dışarı çıkalım diyorsun arkadaşına. Diyor ki annemden para istesen para vermez. Oğlum bu senin annen. Niye vermesin para? Ayrıyeten sen okuyorsun. Okuduğun için sana bakmak seni seni geçindirmekle yükümlü bir insan. Niye sana para vermesin? Onun aklında o kötümser bakmak zorunda olayı. Anlatabildim mi? Yani o hiçbir şekilde e, paranın ona gelmeyeceğini düşünüyor. Veya atarak söylüyorum. Bu kız bana bu tiple bakmaz diyor adam. Kıza yanaşmıyor bile. Kız da normal bir kezban yani. Ondan sonra. Abi kız bir anda. Kendinden daha çirkin. Daha ihtis ihtisatsız diyeyim. Yani daha ok okuduğu bölüm daha dandik. Kendinden daha maddi anlamda kötü. Kendinden daha e, kısa. Biriyle çıkıyor mesela. Atarak söylüyorum. Kötümse. İşte her zaman için sevilmediğini, önemsenmediğini, ilgi, ilgi duyulmadığını düşünür kendine karşı. İkincisi uyuyamama ya da çok uyuma. Uyuyamama şöyle yani ben bunu bir yerde söylemiştim, denemelerde herhalde söylemiştim. Var mı kaydı bilmiyorum ama benim kız arkadaşım yatağa 11'de yatıyordu. İyi geceler deyip bana, iyi geceler hayatım deyip yatıyordu. Gece 3.30-4'te Emre'im ben hala uyuyamadım diyordu. Yani e, bu normal bir şey değil. Saat 11'de uykunuz geliyor, gözleriniz yanıyor, başınız dönüyor uykusuzluktan. Uyumanız lazım. Yatıyorsunuz ve gece 4'te bana mesaj atıyorsunuz. Emre'im ben hala uyuyamadım diye. Bunun dışında kendini herkesten aşağıda düşünme. Ben yapamam, ben edemem, ben ilgilenemem, ben işte halledemem, ben bilmem ne yapamam. Yani benim bir arkadaşım vardı. Dedim ki oğlum YGS LYS var. YGS girelim beraber. Yok dedi kanka ben yapamam bilmem ne ya dedim. Beraber ders çalışırız. Beraber ders çalışırız. Beraber gireriz sınava. Yok dedi ben hayatta yapamam. Hayatta halledemem. Depresyonda o da. Abi bilmiyorum yerini tam olarak ama Konya'da helal olsun olarak söylüyorum bunu. Helal olsun diye diyorum. Konya'da ...sol veya sağ kolu olmayan bir çoban, ÖSS, ÖSS değil de ya YGS ya LYS birincisi oldu. Ve büyük bir üniversite onu kanatları altına aldı yani. Şimdi sen bunu yapamazsan kim yapacak anlatabildim mi? Bu videoyu 3 e, madde halinde size anlattım. Geriye kalan az bir maddemiz kaldı. Onları da hallettikten sonra depresyon olayını da bitireceğim. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı veya beğenmeyi zaten biliyorsunuz. Onları hallederiz bir şekilde. İyi günler.